Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, baya çok Infinite'e hoş geldiniz. Geçen bölümde, evet, evet, Elizabeth'e küçük bir yalan söylemiştik ve bu yalanın sonuçları çok ağır olmuştu. Aha yeni şeyler. Yeni şeyleri severim. Ve şu an buradayız. E, evet, e, bir depplenimizden olduk çünkü zepplenimizi Vox Populi denen asi birlikler aldı. E, evet. Çünkü Vox Populi matter say. Bu ne? Otuz. Peki şuraya serim giremiyoruz çünkü burada. Evet şurada da Byfink var. Buranın güvenliği oldukça iyi. Şuraya girersem acaba beni döverler mi? Selam. Selam bayım. Ah. I Wow, okay. Kendi insanların da da e, şeyleri alıyorlar. Bakalım bu ablamız ne diyormuş. Tanrı'nın planı. Hadi bakayım. Tanrı'nın planı neymiş öğrendiğim? Samuel <gülüyor> always thought that the pew on Sunday went hand in hand with the desk on Monday. Science is the slow revelation of God's blueprint. After 2 years in the Lamb's Tower on Monument Island, He took ill with cancer of the stomach. I prayed to the prophet, and the prophet delivered unto us a miracle through his servant Fink. I do not know if I will ever get used to a husband bound in a skeleton of metal, but better a than a dead one. Wow. Okay. So handymanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Ee, bir şekilde vücudu müthiş miktarda hasar gören insanları veya engelli insanları metal bir e, exosuit'un içine koyuyorlar. Ben bir şeyi merak ettim. Burada Samuel olarak bahsettim. Monument Island'dan e, bahsederken. Monument Island'da biz bunlar değil. Nerede abi ya? Ben göremiyorum acaba? Oh, yok çok ileri gittik. Bir dakika çok ileri gittik. Biraz daha aşağı in. Biraz daha aşağı in. Bir tane abimiz vardı. E, ee, nerede? Ha? Kim bu yok? Bu Samuel değilmiş. Okay, my bad. Ben bunu Samuel sanmıştım. Şimdi çok önemli soru. Ben buradan bir şey alırsam, çalmış sayılmıyorum. Okay. Well done. Ben buraları bir alacağım abiler, dostlar, dolaplar. Evet, alamıyorum ben zaten bunu. Boş buraları dolamıyorum. Çok da şey değil. Burada da bir Burada bir şok muydu ya ben mi yanlış hatırlıyorum. Neyse okey yokmuş. Hmm, ben bunu. Abi okey risk almayacağım ya bunu şey yapmayacağım. Okey bir şey yok. Aa evet çünkü e, position'i iyice geliştirmiştik. Ve position'u da aşağıda gördüğünüz gibi şu an bol bol kullanabiliriz. Position çok önemli ya. RPG kullanan heriflerde özellikle bir tane position çakıyorsunuz. Normalde. Kamstak bilir, kalk. Wow okey adamların. Abi. Büyük bir öküzlük edip aralarından geçebilirim. Ama teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağlık Eksimon. Eksimon'a gerek yok ama parayı alır mı yani? Ama ben sana söyleyeyim. O zaman Evet, abicim elimde bir 5 dakika. Memur bey bir soru sormak istiyorum. Lütfen kanun meselesini açığa kavuşturalım. Ben elimde bir RPG ile dolaşabiliyor muyum sokaklarda? Memur bey bana bakar mısınız? Elimde bir RPG var şu anda. Şu an yüzüyle roket atar tutuyorum şu an. Bu okey mi? Okeymiş okey. Çok toleranslı bir yer. Ee, i̇nanmayın. Şey dediklerine inanmayın arkadaşlar. Columbia çok işte ayrımcılık yapan bir yer. Eee işte çok radikal bir RF ablan dediklerinde inanmayın çünkü Ben adamın yüzüne RPG tuttum ve her şey okey dedi. Selam ben buraya girebiliyor muyum? Hocam Evet girebiliyorum. Wow. evliyorum okay. burayı da. Müthiş. Buralardan geçemiyorum. Ben buralara bakacağım. Buralara bakmadan olmaz. Buralar açık değil bir şey değil. Burada da bir şey yok. Ben ya bir şey, bir iki şey saklardım ben. Heh. Selam hocam. Elindeki e, job sopa çok güzelmiş. RPG'yi beğendin mi? Sen sen de mi bir tane? Ha nereden aldığını mı öğrenmek istiyorsun? Çünkü yine you know, kanun gücüsün sen ama sende yok değil mi? E, orası da meslek serer artık. Mesleğimin kendisi tasır onu da söyleyeyim. Mesleğimin kendisi gerçekten tasır. Yani şu an mesleğimi söylersem hocam buraya bir kızı kaçırmak için gönderildim. Beni döve döve çıkartır. Hocam selam. A bunu çalamıyorum. Bunları da çalamıyorum. Buradaki her şey çalıtı. Selam beyim ne yapıyorsunuz? Hocam senin sakalın, bu yoğun çok muazzammış ya. Sen müthiş bir insansın. Ben seni böyle böyle bırakacağım. Burası çok e, loot edilebilir bir yere benziyor. Aa ben seni öldürmek istemiyorum. Sen müthiş bir insansın. Ayrıca e, girdi şu dolaşan şeylerle de, de savaşmak istemiyorum. Be ileri gideceğim buraları arayabilirim. Ara, ara, ara, ara. Ohoho. Görüyorsunuz bu arada yeni cephaneler elde ediyoruz. Bu da yeni silahların geleceği anlamına geliyor. Yeni silahlarda tabii ki sizlere göstereceğim. Yeni silahları göstermeden olmaz. Ha, gelince, zamanı gelince. Ah, burada benim favori silahım da gelecek yakında. Herkes az çok tahmin ediyordur favori silahımın ne olduğu. Az çok can Aha lockpick. Güzel 13 lockpick'im var. Harika. Neden harika diyorum? Çünkü şu noktadan sonra lockpickleri nerede bulacağım konusunda çok bir şey hatırlamıyorum. Gözüme takılırsa küçük araçların başarılı olursa falan artık iyi olacak. Ben bir şey merak ettim bu arada, lütfen siyah değiştir. Çünkü RPG ile koşturmak istemiyorum, çok saçma geliyor. Hocam kolay gelsin sizlerde ya, vau. Wow. şu konteynerlerin içine bir tane vigor bulsak çok kötü olur da. Bu ne? Defending our values. Kolombia otoritesi. Aa burası polis kulübesi. Wow. Bakalım buralardan. Oh, I see you. 14. He he. Birazcık daha cephaneyi aldık mıç oldu. Evet, Demir tabancamı unutmuştum geride, değil mi? Selam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aa paralar var. Paranızı almalısınız. Ben affetmem alırım o paraları. Hey, hey dostum. Oh para. Aa daha fazla var. Daha fazla para. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Bunlar çok değerli oğlum. İleride olurdu da bir devrim başlatacak olursanız buralar çok <gülüyor> Bunları toplayın yani. Güzel kaynak olur. Ben kendi kişisel devrimde Kolombiya ordularını kendi e, mücadelende bu kaynaklılarla defede biliyorum tavsiye ederim tavsiye ciddi yalan yok tabi işine gidip bizim de işimizi yapmamızı izin verdi diyorlar ve devam ediyorlar onlar da haklı onlar da aklı Bu arada farklı bir mouse'a geçtim. Küçük bir değişiklik. O yüzden bilmiyorum yani. Aa, Elizabeth buradan geçmiş. Merci. Basitlik güzellik diyor. Sarım çalışmakla basitlikle diyeceksin. Ceren'a Fint'ten bir mesaj. Kim bu Mazlum abimiz? Çalışan bir abi değil mi? Basit bir abi. Güzel bir abi o yüzden. Soru işaretleri. Ne oluyor abi? Selam. Aaa. Haydi. Vigorler buradan dökülmüş. Peki kolay gelsin abi sana. Kolay gelsin hocam. Buralarda bir şey yok. Okey. Dur dur dur dur. Death buldum. Ha. Karma yaphanesi. Yes. Güzel. Cephanimizde bir dolmuş oldu böylece. Burayı açabiliriz ama şuraylarda bakmadan demek istemiyorum. Bakacak bir şey yokmuş. Wow, çok tehlikeli şeylerde gelmek zor. Elize, evet lütfen durur musun? Elize, evet yavaşça etrafı tutlamam lazım. Lütfen. Loot, loot, loot. Loot çok önemli abi. Hayatı çok daha kolay bir hale getiriyor. Ama buralarda neler var acaba? Hiç, hiçbir şey yok. Benim yine küçük loot hayallerim... ...şaya düştü. Seninle konuşmak hadi gel ya. Birlikte lootlarız her ha Lootlarımın bir kısmını sana da veririm artık. Ne diyorsun? Bak güzel para var bu işte, ortak olur muyuz? Sana Paris'te bir dükkan açarız, ikinci elci falan, satarız aldığımız şeyleri. Elizabeth! Ya neden bu kadar yavaş gidiyorsun bu? Balon lan onlar. Balon. On. Ya, burada hiçbir loot yok, burda sadece koşmam gerekiyor anlaşılan. Okey. Hey Okay, wow. Ha, hadi bakayım. Hadi bakayım. <gülüyor> It's mi kurtar? Ya harcan ben biraz loot yapacağım. He bana yardım yardımım, mı ihtiyacı var sanki? Oh, oh paralar ne güzel paralar tut harika oho cephanemiz rpg cephanesi dolu mu Okay rpg ihtiyacımız olacak zaten ama o oh, şurada rpg cephanesi var acaba bir tane mi veriyor kaç tane veriyor neyse şunu da bir dinleyelim parayı dalalım da bakalım termine ee, şey yapan hanımefendimiz ayo Evet evet bu daha önce Slate'e hayran olan kadın, askeri olan kadın, babası da askermiş falan filan. Okey. They called Slate a monster and a traitor. I know the men who died in all of heroes with Captain Slate. There is no shame to be counted in their number. The shame lies to we who assembled outside the hall. Though we were not the ones who fell. I feel only env Okay, küçük bir e, throwback holofiros bölümlerine. Slade ölmedi. O yüzden öldüğünden bahsetmedi ama on emrinde ölen askerlerden bahsetti. Salak ya. Geri zeka oğlum adam ya. Ya birlikte gerçekten bir şey. Ya mantıklı olan o mu gerçekten ya? Hı, hmm, güçlü bir savaşçı buraya geliyor. Bel belki askerlerim onun Haa önünde ölmeye gönderebilirim. Abi neden ya? Abi birlikte yapalım desen yapacağım ulan. Hadi savaşalım desen savaşacağım gerçekten ya. Neyse okey çok da şey yapmamak lazım ben. Şu tarafa gitmek istiyorum ama önce bir şuraya gireyim. Burası bir şeyler var gibi. Ne hocam bu? Keskin nişancı tüfeği mi? Aa. Yani keskin nişancı tüfeğini ne yapabilirim ki? Tamam hadi hadi karbin yerine bunu alalım. Keskin nişancı tüfeğini alayım. Keşkin nişancının tüfeği cephanesi al, evet. Evet cephane de şeyden geliyor, şey %50 artırdık ya, şey kapasitesini, e, şarjör kapasitesini. E, öyle olunca tabii, e, burada başka neler var? Sanırım başka bir şey yok. Sadece keskin, keş, keskin nişancı tüfeği ve onun cephanesini veriyor. Okey, ara sıra e, konuşmam iyice bozulabilir. <gülüyor> Okey, aşağı düşeceğimi sandım ha. Of, Allah kahretsin, çok korktum. <gülüyor> salak salak korktum. Aha, handyman geliyor. Hey hey be. Everybody's favorite handy captain, handyman. Büyük ihtimalle oradan çıkmıştır ha. Okey, böyle bir. Evet, o tarafa gideceğiz. Ben biraz daha buralarda bakayım ya neler var. Belki işimize yarayacak başka bir cephane bir şey falan olabilir. Ha Elizabeth orada boğuşuyor mu diyorsunuz? O halleder ya o kendi başının çaresine bakabiliyor. Çok net bir şekilde gösterdi yani. Okey çatal bıçak kutusunun aura içine 35 e, gümüş çıktı. Oğlum şey diyeceğim abi bu insanlar hep e, para kaçırıyor. Para falan mı aklıyor? Ne yapıyor yani? Çatal bıçak kutusunun içinde para buluyoruz abi. Hocam selam. Se seni vuramam. Nereden gördünüz lan beni? Göremezsiniz oğlum beni. Ben Hocam ala Aa gelen var. Demir. Ah! Hocam, evet. Var mı başka gelen? Ha işte bu adamlar. Hadi bakayım, hadi bakayım, ha. Allah yanlışlıkla kullanım ona. Hocam selam. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Abc'den kim lan? Birisi makine makine tüfekla çiğdiriyor. Elizabeth a little help ha? Göstersene lan kendini şerefsiz. Çok stratejik davranıyor ha. I, li I like it. Almanlar mı? Ne kadar mana vereceksin ki? Dur birazcık da harcayayım. Şu herife de harcayacağım daha. Ya hocam. Neredesin lan? Ya stop da nereye stop? Oradan gidiyor polis şey değil. Ya bir şey edeceğim gel abi gel gel gel gel. Neredesin? Allah kahretsin yanlış oldum. Uf sniper gibi vuruyor. Selam hocam. Neredesin ha? Bütün arkadaşların öldü, sen kaldın geriye tek. Tamam, sen çok konuşup hiç şey yapmıyorsun ha, çok boş konuşuyorsun, konuşuyorsun. Tamam, ben buradaki şeyleri alacağım, bakalım ne kadar veriyor. Wow çok vermedi, okay hayal kırıklığı. Kayalıkları bu bölüm boyunca yaşandı yani. Ben bir buraya atmayacağım şu adamı aramak istiyorum. <gülüyor> Voligan, evet, Voligan'ı da bir gösterelim o zaman size. Sniper'ı gösterdim biraz. Hey hey, selam dostum, neredesin? Holt, Holt Prisoner. Nercen kaçtım. Stop. Stop. Sen bir yerde. Burada mısın lan? Yok. Heyt. Evet. Harika. Tuz alırsam sararım. Bir tane daha e, şey alıyorum mu acaba? Yay! Positionumuz bir arttı. Did you teach you a lesson. Eşim çok bir şey değil bunlar. O, karbon tüfekler harika. Eğer şey başım sıkışırsa buraya da gelirim. Değiştirmek istersem. Bu, bu kardeşimi sarım Abi baga girmiş olabilir abi. baga girdiyse yapacak hiçbir şeyim yok. Selam burada mısın? Yok Yukarıda mı acaba? Neyse ben bunları bir toplayayım o sırada. Oo, fena şey yaptık yani sığarım baga girdi bu. Nerede bu lan bu? Lan bu? Hocam neredesin? Gözünü seveyim. Biz de baştan oynamak istemeyiz bu bölümü ha. Neresin hocam? Selam koçum. Ya ben bunları serbest bırakamıyor muyum ya? Veya belki... Şuraya falan basıp... Yukarı falan çıkmıyor çünkü evet evet aynen öyle yapacağım aynen öyle yapacağım selam hehehe evet. hehehe işte böyle yaparlar işte böyle yaparlar seni doğru düzgün konuşacaksın bu kır düvitler bu kır düvit kürfük kesilen tüfeği burada da varmış ha. Ah siz artık sizleri açmak benim için çok daha şey oldu. Şimdi bakayım 256. Oh 278 ve çok az şey gitti. 278. Hadi bakayım ne kadar alacağım? Çok almadım ama olsun. Bunlar kolay benim için çünkü tuz alabiliyorum artık istediğim yerden. Buralarda bir şey yok. Okay. Ee, e nereye gideceğim şimdi ben şimdi? Ha orayı açacağım okey O açılır açılır açılır. Önce önce gidip bir tuzumu doldurmam lazım. Tuzu nereden doldurabilirim? Buradan şey yapabiliyor muyum? Aaa geri, aha geri dönebiliyorum okey güzel. Çünkü geride tuz vardı diye hatırlıyorum sanki. Ney? Aslan burada mı? Bir yerlerde tuzlar da abi eminim. ama çok önemli değil. Onu yanlışlıkla yaladım. Şey Şöyle sana geçeceğim ben şu an. Bu arada e, abi şu silah daha iyiymiş, daha keyifliymiş, izlemesi de güzel. Dediğiniz silahlar varsa onları da yazın. Bazı silahlar öyle olabiliyor cüten. E, Tercihlerimi onları doğru yöneltirim yani sonuçta. <gülüyor> biliyorsunuz bana şakla fark etmiyor bu sizlerlerin kullandığıları. Hepsini, hepsini katı kullanıyorum biliyorsunuz. <gülüyor> selam. Ya bir dur ya, bir dur ya. Nereye gidiyor? Nereye kaçtı? Selam. Okey, selam hocam. Evet. Kocaman ellerim var o yüzden handyman diyorlar. James and Captain Handyman çıktı başımıza. Here goes life. Okay. Hey, I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. <Gülüyor> Elizabeth I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes. I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? <sighs> you're a liar, Mr. DeWitt, and a thug. But you're also my only means of reaching Paris. Well then. <gülüyor> Çok iyi ee, ve değerli dostlarım, burada buraya gelmişken bugün de burada bulunmasınız. Yeni işçi indüksiyon merkezi refah hayatınız bugün başlıyor. Kesinlikle distopik bir görüntü değil. Kesinlikle e, distopik bir görüntü değil. Çok e, çok şey güzel görünüyor işte. <gülüyor> Ve senin için teşekkürler umarım videonun keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla için abone olabilir. E, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan yol alabilirsiniz Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.